Arkadaşlar merhabalar. 10. sınıf Akademi serisinde geldik geometri kısmına. Evet Mert Hoca topu bana attı. "Kardeşim buyur, sıra geometride." dedi. Ben de size geometri anlatmaya geldim. Ama Mert Hoca rahat durur mu? Durmaz tabii ki. Konular bittikçe her konuyla ilgili soru çözümleriyle yine karşınıza gelecek. Konu anlatımlar bana emanet. Şu PDF'lerle, şu güzelim PDF'lerle. pdf'lerde nerede? Onu da söyleyeyim. Videonun açıklama kısmındaki linke tıkla. 10. sınıf klasörünün içerisinde çokgenler dosyasını bulursun. Orada PDF'lere ulaşırsın. Ve bu PDF'ler de öyle böyle PDF değil. Hepsinde benim de emeğim var. Yazan hocalarımız var ama oradaki PDF'lere öyle bir sıraya soktum ki herkesin anlayacağı dile getirdim. Ve bazı sorularda da öyle sorular ekledim ki yani sıralama falan mükemmel oldu. Böyle bir konu anlatımı başka bir yerde yok. İnşallah ben de bu konu anlatımı size çok güzel bir şekilde aktaracağım. Konu anlatımı öyle bir konu anlatımı ki "Hocam ben sıfırım. Geometrinin G'sini bilmiyorum." diyen öğrencilere hitap ediyor. Aynı zamanda orta seviye öğrenciye de hitap ediyor. Aynı zamanda ten lisesi. Yani üst seviyedeki öğrenciler de sıkılmayacak şekilde dizayn edildi. Öyle böyle değil. Sıralama mükemmel. Anlatım da güzel olunca inşallah güzel işler yapacağız sizinle birlikte. Evet 10. sınıf dostlarım. Videoya başlamadan önce ne bu sene ne var? Çokgenler ve dörtgenler konusu içerisindeyiz. Çokgenlerle başlayacağız. Sonra dörtgen, sonra özel dörtgenler. Yani paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, yamuk gibi konulardan bahsedeceğiz size. Çokgenlerde ilk etapta böyle fazla bir bilgi varmış gibi gelebilir ama üçgen bilgilerini kullanıyor muyuz? Tabii ki kullanıyoruz. Sonra özellikle özel dörtgenlerde, paralelkenar dik dörtgen kare gibi özel dörtgenlerde özellikle burada üçgenleri çok fazla kullanıyoruz. O yüzden bu derse başlamadan önce sana tavsiyem dik üçgen ve benzerlik konusuna Şöyle bir bakmanı tavsiye ediyorum. Geçen sene gördünüz. Hocam görmedik diğerleriniz vardır. Aç YouTube'u benden ya da bir başkasından. Bu iki konuya çalış kardeşim. Dik üçgen ve özel açılı üçgenler özellikle. Pisagor bağıntısı ve özel açılı üçgenlere kesinlikle çalış. Üçgenle benzerliğe kesinlikle çalış. Bir ön bilgiyle gel buraya daha rahat edersin. Ha bu demek değil ki. Hocam ben bunları bilmiyorsam çalışamadım, vakit bulamadım. Ben zaten sana konu içerisinde bunlarla ilgili ön bilgileri de vereceğim. Yani sadece bu seneye değil geçmiş bilgileri de size aktaracağım. Çünkü niye? Benim anlatım tarzım bu. Geçmişe dayalı anlatıp geçmişi de böyle sağlamlaştırıyoruz. Yani sadece 10. sınıfı halletmeyeceğiz bu sene. Üçgenleri de halledeceğiz. Bu ikisini birleştirmezsek olmaz. Ben sana bir özellik verip her soru tipine ait bir özellik verebilirim. Ama sen sadece bir soru tipine izberlemiş olursun. Ama ben sana bir mantık verirsem ne yaparsın? Bir mantıkta onlarca soru ya da yüzlerce soru çözeceksin. Zaten benim anlatım tarzım bu. Üçgenleri alıp böyle önünüze koyup hadi bakalım burada paraya kenarla ilgili bir özellik var mesela. İşte özellikle yapma kardeşim. Bak üçgenden ispatı böyle geliyor. Şuraya çalıştır. Ona göre üçgeni de kullanarak da hem üçgenini de sağlamlaştır hem de dörtgeni de çok güzel bir şekilde git. Yani buraya çalıştıra çalıştıra çalıştıra çalıştıra bir bakmışsın 12. sınıfa geldiğinde TYT-AYT çalışırken geometri Belki de çalışmayacaksın. Sebep bundan dolayı. Çünkü sen olayın mantığını kavradın. Belki böyle bir hatırlamak için biraz bir bakabilirsin ama çok da abartmayalım isterseniz ama genelde çalışmayacaksınız gibi gözüküyor. Eğer 10. sınıftan hatta 9. sınıftan itibaren geometriyi böyle bir mantığıyla anlarsanız çok sıkıntısız bir seneniz geçecek. Geometri hayatınız çok güzel geçecek daha doğrusu. Evet gençler şimdi çok yerlerin konu anlatımına başlayacağız. Evet toplamda 10 sayfamız var. 3 vide videodan oluşacak. İlk videoda böyle dördüncü sayfanın hatta beşinci sayfadan da bir tane soru aldım. Konu akışını bozmamak için bazı videolar böyle kırk dakikaya elli dakika falan olabilir. Ama bir ders saatte zaten kırk dakika. Çok yorulursan böyle bir videoyu durdurup böyle çayını kahveni içebilirsin. Dinlenmeni yapabilirsin. Konu akışını bozmamak için de bazı videolar da uzun olmak zorunda. Elinden geldiğince sana buradaki güzel böyle konu anlatımını ki tekrar söylüyorum. Sen bu konu anlatımını böyle... Yani çok özenle seçilmiş bir konu anıtı Ya yani hiçbir yerde bulamazsın diyebilirim yani. O yüzden inşallah ben de çok güzel bir şekilde anlatacağız ve çok güzel işler yapacağız seninle birlikte. Geometri en sıkıntılı yaşanılan derslerden biridir. Sen, senin için artık bu sıkıntı olmayacak çünkü bir şeyleri ezberleyerek değil. Şurayı kullanarak yani aklınızı mantığınızı kullanarak bu işi yapacaksınız ve çok güzel noktalara geleceksiniz. Çok fazla konuşmayayım. Dersde zaten bunları göreceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. 10. sınıflar geometrinin ilk dersiyle dersimize başlayalım. Çokgenlerin tanımıyla başlıyoruz. Konveks çokgenler. Konveks ne hocam İlk ilk bakacak yürür gelmez böyle bir garip geldi size değil mi? Çok fazla kafanızı takmayın. Biz genelde konveks çokgenlerle uğraşacağız. Konveks demek dış bükey demek. Dışa bükeylik. Mesela burada hep dışa bükeylik var. Konkav da iç bükey demek. Mesela şu iç bükey bir dörtgen. Tamam bunlarla da uğraşacağız ama genelde çokgenlerle dış bükeliklerle yani konveks çokgenlerle uğraşacağız. Tanımı ne diyor? En büyük eşit 3 olmak üzere en tane doğru parçasının birbirini kesmeyecek ve doğrusal olmayacak şekilde uçlarının birleştirilmesi ile elde edilen kapalı ve düzlemsel şekle çokgen diyoruz arkadaşlar. İşte en tane çokgeni şöyle ucuca birleştirdim mesela. Bu herhangi bir çokgen. Gerçi bu da beşgen de. Altıgen, 7gen, 8gen, 9gen, 10gen kenar sayılarına göre adlandırılır çokgenler. Evet, çok çokgenlerde bu Ardışık iki köşeyi birleştiren doğru parçasına Biz kenar diyoruz Şunlara köşe adını veriyoruz Sonra e, burada Karşılıklı iki köşeyi birleştiren doğru parçasına da Köşegen adını veriyoruz Mesela sadece o köşegen değil bu da köşegendir Ya da şu da köşegendir Bunların ne, her biri neymiş köşegen adını alıyormuş Şurada içerideki her bir açıya da Biz ne diyoruz iç açı adını veriyoruz Dış açısı da Şu dışarıdaki 180'e tamamlayan açısı Yalnız dikkat et Dış açı deyince mesela burası x açısı. Hocam bunun dışı burası değil. Buna dikkat edelim çok karıştırılan yer bu. Dış açı her zaman aynıdır. 180'e tamamlayan açısıdır. Mesela burada kaçın dış açısı? 180'e tamamlayan açısı. Şuradaki kaçısı olarak tanımlanır. x artı y 180'dir. Ya da şunu uzatırsın buradaki açısı aynı şekilde x'in 180'e tamamlayanı y ise bu da y'dir. Yani şu doğrusal ya 180'e tamamlayan açısı y. Bunu da unutma en çok karıştırılan noktalardan biri de burasıdır. İç açı dediğimiz alfayken dış açısı da 180'e tamamlayan açısıdır. Üçkende de böyle, dörtkende de böyle, beşkende de böyle, altıgende de bütün engenlerde böyle kardeşim. Tamam. Çokgenleri tanıdık mı? Tanıdık. Evet burada da bu yukarıdan anlattığım şeyler yazıyor zaten. Okursun istersen şöyle. Açıkta kalan bir şey varsa da onu tanımlarsın. Tamamlarsın. Şimdi gelelim özelliklere. Evet. Genelde böyle çok fazla özellik var ya gitmeyi sevmiyorum. Ee, ama çokgenlerde bu özellikleri de bazen bilmek zorundayız. İşimizi kolaylaştırıyor ama... Olur ya özelliği unutursan ben sana özelliğin nereden geldiğini de söyleyeceğim. Özellik aklında kalacak. Unutursan da kendini nasıl çıkaracaksın onu da söyleyeceğim. Hiç merak etme birlikte çok güzel bir şekilde yapacağız. Kenar sayısı çokgen olabilmesi için en küçük çokgen zaten 3'tür. En büyük eşit 3 için söylüyoruz. 1. Bir, bir konveks çokgenin bir köşesinden çizilen tüm köşegenlerin sayısı en eksi 3. Üçgen sayısı da en eksi 2'dir. Tamam hocam ezberledim geç. Değil. 2 gün sonra unutursun. Nereden geldiğine bakalım. Bak kardeşim, nereden geldiğini öğrenmek için bir dörtgen çiz, bir beşgen çiz yeterlidir. Hocam, yeterli değilse bir de altıgen çiz, içi garanti al. Bak şimdi beraber bulalım. Şimdi diyor ki bana, bir köşesinden çizilen köşegen sayısı. Mesela burada bu köşeden çizilen, burada bu köşeden, burada da bu köşeden çizilen köşegenleri bulalım. Hocam buradan bir köşeden sadece bir tane çiziyorum. Dörtgende 1. Beşgende 1, 2 tane. Altıgende 1, 2, 3 tane. 7 gende 4, 8 gende 5, 9 gende 6 diye gitmez mi? Aa bir örüntü yakaladık. Hep kenar sayısının kaç eksiği oluyor? 3 eksiği oluyor hocam. dörtgende bir çizdik ya. 5 gende de 2 çizdik ya. Kenar sayısının 2 eksiği. Dolayısıyla ne olacaktır? Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı n-3 olacaktır Peki bir köşesinden çizilen köşegen ile oluşan üçgen sayısı nedir? Hocam şuraya bakacak olursak 2 tane çizildi dörtgende. Hani bir köşeden çizilen köşegenler çizdik zaten. Beş gene bakalım 3 tane 6 gene bakalım 4 tane 7gende 5 tane 8zgende 6 tane 9kuzgende iddra e ne oldu kenar sayısının 2 eksiği oldu unutursan bir dörtgen bir beşgen bir altıgen çizerek kendin oluşturabilir misin Evet bak ben böyle yaptım bunları direkt böyle ezberlemedim sorusu geldiği zaman bir köşeden çizilen köşegen sayısı hemen dörtgeni beşgeni çizdim formülü kendim buldum ikinci soruda bir daha çizdim 3 soruda bir daha çizdim d 4 soruda akılda yaptım böyle akılda çizdim dörtgende bir tane oluyor Beşkende 2 tane oluyor diye. Sonra bir bakmışım zaten bir köşeden çizilen köşegen sayısı n-3 der hale geldim. İster istemez yani mantığıma oturuyor. Ama bu düzenekte git sen de. Tamam tavsiyem budur. Sonra gelelim ikinci özelliğe. Bir konveks çokgenin iç açılarının ölçüde toplamı n-2 çarpı 180'dir. Tamam ezberledin kaldı mı? 2 gün sonra unut. Niye n-2 çarpı 180 kardeşim? Önce mantığını anda. Ben şahsen lisedeyken bu şekilde ezberledim. Sınavı kurtardım sadece. Ama sonrasında Sınavdan sonra uçup gitti. Kalıcı olsun kardeşim. Bir çokgenin iç açıları, ölçüleri toplamına bakacağız. Şimdi kardeşim sen biliyorsun. Neyi biliyorsun? En temeli inelim. Üçgenin iç açıları toplam kaç? 180. Dörtgeni de biliyorsun. Belki. Dörtgenin 360. Beşgenin bilmiyorsunuz. Altıgenin bilmiyorsunuz. Yedigenin bilmiyorsunuz. İşte biz kendimiz bulacağız. Biz neyi biliyoruz? Üçgeni biliyoruz. Üçgenden yorulmayacağız. Şimdi kardeşim. Senin elinde 1, 2, 3, 4, 5gen varsa mesela. Bir köşeden silen köşegen iki tane olmuyor muydu? Oluyordu. Üçgen sayısında 3 üç tane olmuyor da Oluyor. Aa üçgenin açıları toplamı 180. 180 180. Ha beşgende 3 üç tane üçgen varsa o zaman 3 çarpı 180. E dörtgende 4 dört tane üçgen olacak. Pardon. E, Altıgende 4 tane üçgen olacak. O zaman üçgen sayısı kadar 180. Ha biz üçgen sayısını nasıl buluyorduk? N-2. O zaman N-2 üçgen sayısı kadar 180 dersek N-2 çarpı 180 aklımıza kalmaz ama üçgen sayısı kadar 180 aklında kaldı mı? Kaldı. O zaman devam et bu mantıkla devam et gelelim şuna bir konveks çokgenin bir dış açının ölçüleri toplamı yani dış açıların ölçüleri toplamı üçgende neydi 360'ta dörtgende de öyle beşgende de öyle altıgende de bütün en kenarlılarda arkadaşlar bütün çokgenlerde dış açılar toplamı 360 derecedir ha o yüzden bu 360 derece olduğu için ya iç açıları ölçüleri toplamı en -2 çarpı 180ken dış açıları 360 ya genelde dış açılardan gitmek daha mantıklı genelde ama Genelde. Tamam. Baktın. iç açıları böyle çok böyle açı değerleri var. Çok kalabalık böyle. İşte sen 120'yi, 150'yi, 160'ı toplarken mi daha rahat edersin? Ya da 120'nin 180'e tamamlanmışsın. 60'ı sonra 130'un 50'yi sonra 160'ın 20'yi. Yani küçük sayıları toplarken daha rahat etmez misin? Şahsen ben daha rahat yapıyorum. Büyük sayılarda işlem taz çok yapıyorum mesela. Küçük sayılarda yapmıyorum. O yüzden hep dış açılardan gitmeyi tercih ediyorum. Ha çok karışık olan sorularda tabii ki iç açılardan da gittiğimiz durumlarda oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Çözüm yaparken de ben sana iki farklı yolda göstereceğim merak etme. Evet dış açıları ölçüleri toplamı da 360 o zaman biz genelde böyle çok açı olduğu zaman dış açıları tercih edersek daha sağlıklı olacaktır. Evet gençler bir tane daha özellikten bazı okullarda bundan da bahsedebilirler. Tüm köşegenlerinin sayısı. Tüm köşegenlerinin sayısı. Nedir biliyor musunuz? N çarpı N eksi 3 bölü 2 diye bir formül var kardeşim. Hocam bu nereden geliyor diye soracak olursan. Evet. Zaten benim öğrencilerim nereden geliyor diye sorsun kardeşim. Bir en kenarlı bir çokgen çizelim. Şimdi tüm köşegenlerin sayısı. Hocam şuradan kaç tane çizebiliyorum ben bir köşeden? N-3 tane. E bu köşeden de N-3 tane çiziyorum böyle. Sonra bu köşeden de N-3 tane. Bu köşeden de N-3 tane çiziyorum değil mi? E N tane köşe varsa N çarpı N-3 tane köşegen çizmiş olmuyor muyum? Oluyorum. Ama dikkat et. Şu köşeden çizdiğinle bu köşeden çizdiğin köşegen aynı. Hatta bu köşeden çizdiğin köşegenle bu köşeden çizdiğin köşegen aynı. Yani bir köşegeni n çarpı n x 3 derken iki defa saymış oluyoruz. O yüzden bölü 2 dersek tüm köşegenlerin sayısını kılçıksız bulmuş oluruz arkadaşlar. Tamam mı? Bir de bunu da vereyim ne olur ne olmaz arkadaşım. Evet geldik şimdi örneklere başlıyoruz. Yalnız örneklere başlamadan önce arkadaşlar şu, biz sahura kadar böyle videoları çektiğimiz için özellikle Ramazan ayında ee, ya da çok yoğun bir video akımı yap, yaptığımız için sadece 9, 10, 11 değil TYT, AYT'ye de işte böyle çok içerik ürettiğimiz için çok video çekiyoruz. Bazen böyle yoğunluktan dolayı işlem hatası yapabiliyoruz. İşlem hatası yaptığın zaman yorumlara yaz alınmam. Diğer arkadaşlarınıza faydanız olur. Tamam yaz. Kenan komutan burada yine hata yaptı. Küçük bir hata yaptı. Ee, buradası şu olacak diye yaz. Vallahi alınmam, gücenmem arkadaşım. Tamam. Çünkü insanız da yani hata yapabiliriz. Neyse örnek birle başlayalım. Ne diyor örnek bir? İç açıları ardışık tam sayılar olan. Mesela A. Sonra A artı 1. A artı 2. Bir diye, diye gidiyor. İç açıları ardışık tam sayılar olan bir konveks çokgenin iç açılarının ölçüde toplam 540. Ha ben bunun kaçgen olduğunu bilirsem nereye kadar gittiğini bulabilirim. Kaçgen olduğunu şey yapalım. Hocam iç açıları toplamı verilmiş. Neydi iç açıları toplamı? Üçgen sayısı kadar 180'de. Mesela dörtgende iki tane üçgen oluşuyor. Beşgende üç tane. N-2 çarpı 180. Tamam. Öyle yap. Ben ezbere yazsam bile sen kendin kafanda öyle tasarla. Hocam n-2 çarpı 180 neye eşit olacak? 540 eşit olacak. Bunlar sadeleşince kaç yaptı? 3. n-2 3 ise n'i buradan kaç buluruz? 5 buluruz. E o zaman bu 5 köşesi var demek. 5 kenarı var demek. O zaman bunun 5 açısı var demek. O zaman bu açılarımız ne olacak arkadaşım? Hocam a açısı var. Sonra a artı 1 var. a artı 2 var. 5 tane açı yazacağım. a artı 3 ve a artı 4 mi olacak? Evet. Bunların toplamını bize 540 vermiş dostum. Bak 5'i bulduk ya. 5 tane açı olduğu anlamına geliyor. 1, 2, 3, 4, 5 tanesinin toplamı 540. Burası 5 A yaptı. Sonra ne var? 1, 2, 3, 4'ün toplamı da 10 yaptı. Öbür tarafa atınca 540'tan 10 çıkınca 530 yaptı. A da buradan 530 bölü 5 yaptı. Arkadaşlar A'yı böylelikle kaç buluruz? 106 buluruz. Ooo hoca ne kadar zeki. 530 hemen böldü 5'e. Ya da önceden bu işlemleri yaptı. Yapmadım kardeşim. 5'e bölme kuralını ne 0 at 2 ile çarp. Çok çıktığı için geometride özellikle çok kullandığım için siz de bilin istedim. 0 attın 53. 2 ile çarptın 106. Peki hocam sonu 5'liysa ne olacak? Mesela 535 olmuş olsaydı. 5'e at 2 ile çarp 106 yaptı ya. E, bir de burada bir tane 5 var. 106'ya 1 ekleyeceksin sadece 107 yapıyor. Tamam. Böyle ufak tefek matematiksel bilgiler de vereceğim sana. Çok işine yarar. Bizden zaten bu çok yeni, en küçük iç açısının ölçüsü soruluyor. O da kaç yaptı kardeşim? 106 derece yaptı. A isteniliyordu bizden en küçük aya A ya. 106 yaptı. Geldik örnek 2'ye. İç açılarının ölçüleri toplamı. Ben ezber yazıyorum ama sen nasıl yapacağını biliyorsun. N-2 çarpı 180. 18 tane dik açıya eşitmiş. Dik açı dediğimiz 90. E hocam sıfırlar gitsin. 18'ler gitsin. N-2 eşittir. 9 yaptı. Eni de böylelikle kaç bulduk? 11 bulduk. Bizden çokgenin kaç kenarı vardır diye soruluyor zaten. 11 kenarı vardır. Yani cevap 11 oldu arkadaşlar. örnekte Geldik örnek 3, e. 3 iç açısı 67, 80 ve 170 şurada. Evet. 67, 80 ve 173 şöyle bir yazalım. Sonra diğer açıları da birbirine eşitmiş. 170, 170, 170 diye diye böyle gidecek değil mi? Mesela 170'ten 3 tane olsaydı. 3 tane 170'in toplamı 3 çarpı 170 demez miydin? 4 tane olsaydı 4 çarpı 170. 5 tane olsaydı 5 çarpı 170 derdin. O zaman ben buna en kenarlı bir çokgen diyecek olursam. 1, 2, 3 tanesini burada kullandıysam. Geriye n-3 tane kalmadı mı? Yani n-3 tane 170'in toplamı da n-3 çarpı 170 değil midir? Bu da neye eşittir? İç açıla ölçülür toplamına. Yani n-2 çarpı 180 eşittir. İşlem işlem işlemle n'i buradan bulabilirsin kardeşim. E hocam niye işlem yapmıyorsunuz? Kardeşim. Şu birinci yol olsun. Bazı yerlerde de size işlem bırakayım. İkinci yol. Böyle açıların çok yoğun olduğu sorularda dış açılardan gitmek daha mantıklı demedim mi sana? Dedim. E O zaman bak ben bunları toplayıp böyle kalabalık işlem yapacağıma dış açıdan gideyim kardeşim. Bunun dış açısı kaç derece? 113. Bununki 100. Bununki 7. Bununki kaç? 10. E o zaman dış açılar toplamının 360 derece olduğunu biliyorum. 113 artı 100 artı 7 artı Geriye her, biri, her birinin dış açısı 10 yapacak. E geriye n-3 tane açı kaldı ya. n-3 tane 10 eşittir 360 dersek daha sağlıklı olacak. Şunları topladın. Kaç yaptı? Şu ikisi 100, 120 yaptı. E bu ikisi 120 ise 220 yaptı burası. Yani n-3 çarpı 10 eşittir 360 eksi. işte hatası yapmayayım 220. Hocam buradan ne geldi? n-3 çarpı 10 da Buradan 140'a mı eşit oldu? Evet. Değil mi? 140'a eşit oldu. E buradan da sadeleştirecek olursak eğer n-3 14 ise n'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 17 olarak buluruz. Yani bizden kenar sayısı isteniyor. Tercih senin. iç açılardan mı gitmek daha mantıklı? Dış açılardan mı gitmek daha mantıklı? Sana kalmış. Görüyorsun bence dış açılarda sayılar daha böyle e, kolay ya. Daha net olduğu için o yüzden bu şekilde gitmek. Vallahi bana daha mantıklı geliyor. O yüzden dış açılardan seçiyorum yöntemi. Benim oyun bundan yana. Senin oyun iç açılardan yanaysa yaz yoruma. En azından seni de bileyim. Evet örnek 3 17 geldi. Özellikle dış düzgün çokgenlerde de dış açıyı çok kullanacağız zaten. O yüzden ben dış açılara gidiyorum. Geldik buraya. Evet burada açılar verilmiş arkadaşlar. Ee, ne yapacağız? Hocam kaçgen bu? Altıgen. Altıgenin iç açıları toplamı ne var burada? Alfa 120 140. Burası da kaç yaptı? 160. Sonra burası x, x burası da y, y diyelim. Yani alfa artı, 120 artı, 140 artı, 160 artı, 2x artı, 2y eşittir. 6 açıları toplamı 6-2 çarpı 180, n-2 çarpı 180 Hocam x artı y'yi bulmam lazım. E burada bir üçgen var. x artı y artı 80 eşittir. 180 ya. Buradan x artı y'ye ne geldi? 100 geldi. Gel burada bunun yerine o zaman 2x artı 2y yerine 200 yaz. Sonra işlem işlem işlemle alfayı bul. <gülüyor> Kenan hoca böyle yaptıysa vardır bir bildiği. Yani ikinci yoldan çözecek. İkinci yol şu birinci yol olsun kardeşim. Buradan devamını getirirsin. Ben olsam ne yaparım? Dış açılardan giderim kardeşim. Bak dış açısı. Böyle dış açılar. Absürüt açılar olduğu zaman tabiç açılardan git. Mesela beni yormayan dış açı bu. Dış açısı 180'e tamamlayanı 40. Alfa e, 60 daha doğrusu. Alfanınki de beta olsun mesela. Hocam mürün dış açısı 20, bunun dış açısı 180 eksi 2'ye. Bunun dış açısı da 180 2x değil mi? Evet, toplayalım o zaman. 60 40 daha 100. Burası 20 daha 120. Yani 120 artı sonra beta var. Bir de ne var? 180 2x ve 180 2y var. Bunların toplamı dış açılar ölçüde toplamı 360. Direkt bunlar birbirini götürdü zaten. Beta'yı yalnız bırakıyorum kardeşim. Eksi 2x ile eksi 2y'yi öbür tarafa attım. 2x artı 2y yaptı. E 120 de, hop eksi 120 dersek, hocam 2x artı 2y nedir? X artı y'yi bulmuştuk zaten 100. E burası 200. O zaman 200'den 120 çıkınca cevap 80 buluruz. Burada da işlem yapsan yine cevap 80 bulacaksın kardeşim. İstediğin yolu seç. Sana kalmış. Örnek 4. Böylelikle 80 çıktı. Geldik. Düzgün çok e. Arkadaşlar en küçük çokgen neydi? Üçgendi. En, üçgenin düzgün olanı nedir? eşkenar üçgen açılar 60'ar derece sonra düzgün dörtgen düzgün dörtgen dediğimiz nedir? aslında karedir arkadaşlar kare açılar 90 derece düzgün beşgende 108 düzgün altıgende 120 düzgün sekizgende iç açımızda 135 derece hocam bunları ezberleyeceğiz mi? ben üçgeni ve dörtgeni biliyorum valla üçüncü videonun sonunda geldiğinde beşgen ve altıgen de aklında kalacak zaten de e, hatta sekizgen de aklında kalacak zaten de Tabi ki bunları ezberlemeyeceğiz Kendi kafanda sonrasında oturtacı, Oturtacaksın Şimdi şuraya gelelim Özellik bir özelliğe bakalım Geri döneceğim oraya En kenarlı bir düzgün konveks çok yeni. Bir iç açısının ölçüsü n 2 çarpı 180 bölüen Dış açısının ölçüsü de 360 bölüen Hadi ezberledik 2 gün sonra unut bakayım Bir nereden geldiğini göstereyim kardeşim dur bir düzgün çokgen çizeyim şöyle en kenarlı bir düzgün çokgen çizdim mesela belli bir parçasını çizdim şöyle şöyle düzgün çokgen tanımı gereği arkadaşlar bütün iç açıları birbirine eşittir yani alfa alfa alfa alfa e o zaman iç açıları ölçüleri toplamında en tane köşe var burada en tane alfanın toplamı en tane alfanın toplamı en çarpı alfa değil midir evet en çarpı alfa iç açıları ölçüleri toplamına eşittir o da n eksi 2 çarpı 180'e eşittir A buradan dış açıyı yalnız bırakacaksam n karşı tarafa bölü olarak geçti. n-2 çarpı 180 bölü n'i zaten sen bu şekilde mantığında bulabilirsin. Anladın mı? Anladın. Bak sen bunu ulusan bile artık nasıl çıkaracağını biliyor musun artık? Biliyorsun. Tamam. Şimdi gelelim dış açılara. Hocam dış açı. Dış açı dediğimiz 180'e tamamlayan açısı. Bu beta. Dolayısıyla dış açılar da birbirine eşit oluyor. Bu da beta. Hocam en tane betanın toplamı ne olacak? 360 olacak. O zaman yazalım. N tane betanın toplamı eşittir 360 ise sen burada betayı yalnız bırakırsan 360 bölü N'e eşit oluyor. Evet bir dış açıda neye eşit 360 bölü N? Hatta bazen şey sorulacak bize ee, kenar sayısı. Kenar da neye eşit oluyor? 360 bölü dış açıda eşit olabiliyor. Ama beni bir ilgilendiren şu an bu ya. Şunu yazdım. Şu daha kolay değil mi? Evet. O yüzden dış açılarda çokgenlerde dış açılardan gitmek aşırı derecede mantıklı. Burada da dış açıdan git kardeşim. E hocam iç açıyı bulurken Arkadaş alfa ile betanın toplamı 180 değil mi? E, o zaman iç açıda şunu dersin kardeşim. 180 eksi dış açı dersin olay biter. Mesela gelelim şuraya. Hocam şunu şunu biliyoruz. Düzgün 5 kere bakalım. Hocam dış açısı. 360'ı 5'e bölersin. 72 0'a 2'ye çarpanı. Hocam dış açısı 72 iç açısı da 180'e tamamlayalım. 108 bak. Düzgün altı gene gelelim. 360'ı 6'ya böldün. 60 hocam. Dış açısı 60 ise iç açısı 180'den çıkart. 120. 8 gene gelelim. 360 bölü 8. Kaç? 45. Hocam burası 45 ise 180'e tamamlayın. 135. İç açıyı daha rahat bulmuyor musun? Buluyorsun. E, o zaman n-2 çarpı 180 bölü n'e ne gerek var? Bence gerek yok ama ya bence ezberleme. Ha olur ya karşısına çıkarsa formülü nedir diye hocam sorarsa al kardeşim basit bir şekilde şekli çiz. Alfa alfa alfa yaz. Benim yaptığım gibi ispat yöntemiyle yap. Yani gereksiz bilgileri kafada tutma. Tutmana gerek yok. Tamam. Bir de düzgün çokgenlerde şu tavsiyeyi vereyim. Böyle kenarları eşit olan düzgün çokgenler iç içe verilebiliyor. Onlar da kenarların eşitliğini şekilde göstermek lazım. Geometride ben şu tarzda şu mantıkla giderim. Siz genelde ne diyorsunuz? Hocam geometriyi göremiyorum. Ya bende bir sıkıntı var. Acaba gözlük mü alsam ne falan filan. Hep şu göremiyorum lafına var ya acayip ayar oluyor. Yani sen sakın deme benim öğrencisen göremiyorum deme. Geometride ben şu mantıkla giderim kardeşim. Verilen bilgileri kullanacaksın. Adam sana düzgün çokgen diyorsa düzgün çokkendeki eşitlikleri yazacaksın. Sen o eşitlikleri yazmazsan göremezsin. Yani görmek istiyorsan eğer tamam göremiyorum diyorsan görmek istiyorsan da verilen bilgileri kullanmak zorundasın. Sonra da ne verilmişse her bir bilgiyi kullanacaksın. Fazladan bir bilgi asla ama asla ne matematikte ne geometride asla verilmez arkadaşım. Sana orada bir cümle verilir. O cümleyi ben nerede kullanacağım? Fazla bilgi işte hiç kullanmadığım bir bilgi falan filan bunu göremezsin. Öyle bir soru gördüysen de hani kullanmadığım bir bilgi de gördüysen de o soru bozuk sorudur kardeşim. ÖSYM öyle bir soru sormaz. Bazı kitaplarda görürsünüz öyle bozuk sorular ama e, genelde ÖSYM öyle soruları da sormaz haberiniz olsun. Evet örnek 5'e bakalım. Elimizde eşit uzunlukta 45 adet farklı renklerde çubuk vardır. 45 tane farklı çubuk var. Bu çubuklar kullanılarak bir kenarı farklı, her bir kenarı farklı renk ve kenar sayıları farklı olan düzgün çokgenler elde ediyor. Mesela ben oradaki en oluşturabileceğim en küçük düzgün çokgen ne? Üçgen değil mi? Üçgen oluşturdum mesela. Kaç tane çubuk kaldı? 42 tane. Sonra dörtgen oluşturdum. 7 tane gitti. Kaç tane kaldı? Bilmem kaç tane. 38 tane kaldı değil mi? Sonra beşgen oluşturacağım. Kalan Çubuk sayısı bu. Sonra 6 geni kalan çubuk sayısı bu. Sonra 7 geni. Sonra siz, biz bakmışın 8 geni oluşturmuşsun. E hocam 8 geni oluştururken artık çubuklar elinde bitmiş oluyor. İşte sen bunlarla en fazla kaç tane düzgün çokgen oluşturursun diye soruyor. O zaman biz düzgün çokgen oluştururken sayıları düşünelim. En küçük düzgün çokgen üçgen. Düzgün çokgenlerin kenarlarının da ne olmak zorunda? 45 yapmak zorunda. Hatta 45'ten küçük olmak zorunda. Belki sen 43'e kadar geldin. Hani atıyorum 8 gen oluşturdun 43. Sonra dokuz gen oluştururken elinde 2 tane kaldı ya dokuzgen oluşturabiliyor musun? Oluşturamıyorsun. O yüzden kenar sayıların toplamı 3 artı 4 artı nokta nokta nokta en tane hani en, en son engel oluşturduk mesela. En tane oluşturduğun zaman bu sayıların toplamı 45'ten küçük ya da eşit olmak zorunda. Tam denklemi kurduk. Hocam bir tane ne kadar olan sayıların toplamı neydi? En çarpı n artı 1 bölü 2 idi. E hocam burada bu 1'den n'e kadar olan sayılardı. 1'den n'e kadar olan sayılar bu. E 1 ile 2 yok ya. Yani toplamı 3 yok. Eksi 3. 3'den n'e kadar olan sayıların toplamıdır. Bu küçük eşit 45 mi olacak? Evet. Buradan dolayı ne geliyor? n çarpı n artı 1 bölü 2'yi. Küçük eşittir 48 geldi. Ve n çarpı n artı 1 de ne geldi? 96 geldi. Hocam çarpanlara belki tam olarak ayrılmayabilir. Çünkü orada... Dedik ya bir örnek verdik. Mesela sen 44 43'ün çubukla 8 gen oluşturdun. 9 geni sonraki çubuklarla oluşturamıyorsun mesela. E burada değer verelim bence. Hocam ne değeri verelim? Mesela 8 verirsem n çarpı n-1 2 olacak ya bu. Değil mi? N çarpı n-1 2. Niye n artı 1 2 yazdım? Pardon. Buraya 8 yazdıysak 8 kere 7 56 tutuyor mu? Tutuyor. E 9 yazarsam 9 kere 8 72'ye tutuyor. 10 yazarsam 10 çarpı 9 90 yapıyor tutuyor. 11 yazarsam. Neyinin en büyük değerini bulmaya çalışacağım ya. 11 yazarsam 11 çarpı 10 tutuyor mu? Tutmuyor. O zaman en kaç olacak arkadaşlar? 10. 10 çarpı 9 küçük eşit 96'da en büyük en kenarını bulmuş olduk. Yani en 10 yaptı. O zaman biz bunlarla 10 tane düzgün çok gemeli de deriz. Hayır. Arkadaş kaçtan başlıyordu bu? En küçük 3'ten başlıyordu. Bak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gen yaptım. Kaç tane yaptı? 8 tane yaptı. Hocam bunları tek tek parmak mı sayacağız? Hayır kardeşim. Şimdi 10'dan 3 ile 10. Terim sayısı 10-3. Böyle terim sayısı artı 1 değil miydi arkadaşlar? Terim sayısı da 1. Ee, bunu biliyorsunuz. Öğrendiniz değil mi terim sayısı? Büyükten küçüğü çıkart. Bir de artış miktarı 1. Artı 1 şeklinde buluyorsunuz. Bu da 7 artı 1'den kaç tane yaptı arkadaşım? 8 yaptı. Evet. Güzel soru. Hoş soru. Böyle sorularla da tanışacaksınız kardeşim. Hocam benim geometrin sıfır bunları anlamıyorum anlayacaksın yani yavaş yavaş bunları da böyle anlamak için elinden gelen çabayı göster hangi seviyeye geldiğini sen göremeyeceksin buradaki yaptığınız işlemler sana matematikte de çok faydası olacak tamam matematik içerisindeyiz ama Ge geometri ağırlıkla anlatıyoruz ya o yüzden bu cümleyi kurdum neyse geldik örnek 6'ya bir düzgün çok yerim. bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 5 katıları iç açısının ölçüsü aa, burada lazım ha unuttuk Hocam bilmeyin demiştiniz ne oldu? E kardeşim ispatla o zaman. Şöyle bir düzgün çokgen çiz mesela. Alfa alfa alfa her bir açısı alfa ya. Hocam burada en tane alfa olacak. En tane alfa neye eşit? N-2 üçgen sayısı kadar 180'e eşit. İç açıları ölçü, ölçüleri toplamına eşit olacak. O zaman bir tane alfa neye eşit oldu? N-2 çarpı 180 bölü. n eşit oldu. Evet. Sonra bir tane iç açısının ölçüsü. Bir tane dış açısının ölçüsünün 5 katıdır. Dış açısının ölçüsü neydi? Buna bil kardeşim. Yine ispatla da yapabilirsin de yani bir tane 360 bölü beta değil miydi? Evet 360 bölü betanın yani 360 bölü n olacak pardon. 360 bölü enin kaç katıymış? 5 katıymış. Hocam enler sadeleşti. Şunlar sadeleşti. 2 kaldı. Buradan en eksi 2 sol tarafta sağ tarafta da 5 kere 2 10 oldu. Kenar sayısında böylelikle kaç bulduk? 12 bulduk. Bu düzgün çokgen kaç kenarlıdır diye soruluyor. Cevap 12 yapar arkadaşlar. Evet geldik şekil sorularına. Şimdi daha sevimli sorulara geliyoruz. Evet belki de böyle bu ne hocam ilk soru böyle mi başlar falan demeyin. Siz artık bir şeyleri biliyorsunuz. Düzgün çokgen önemli olan neydi arkadaşlar? Dış açı. Dış açıya yoğunlaşacaksın ve iç açılarında birbirine eşit olması. Hocam şuraya bakacak olursak bunlar böyle şey düzgün çokgenin bir kenar köşeleriymiş. C eleman Fp demiş. Şu Pb demiş. Yani bu doğrusal demiş. Burada da aynı şekilde E eleman Pf demiş. Bu da doğrusal demek. Hocam bu dış açısı değil mi? Evet dış açısına x diyeyim. Dış açı bizim için düzgün çokgenlerde dış açı önemli. Hele, hele düzgün çokgenin kaçgen olduğu belli değilse kesinlikle dış açıya yollar. E hocam burası da dış açı. Burası da x. Ana burada ne çıktı? Üçgenlerde bak boynuz ya da bumerang ya da şalvar deniliyor Erzurum taraflarında. Şalvar kuralı var. Şu üçünün toplamı bir iç açıya eşit değil mi? Evet hocam. Yani şurası ne yapacak? 2x artı 45 mi yapacak? Evet. Yalnız 2x artı 45 sadece burası değil ki İç açısı 2x artı 45 Burası da 2x artı 45 Ana, Yan yana iç açıyla dış açının toplamı 180 Topla bakayım şunları 3x artı 45 eşittir 180 ise 3x eşittir 135 geldi X ile böylelikle Kaç derece geldi? 45 derece geldi Evet X'i 45 bulduk bizden alfa isteniliyor yalnız Alfada 2x artı 45 Olduğundan Yaz 45'i yerine 2 çarpı 45 90 90 artı 45 de 135'e eşit oldu arkadaşlar. Örnek 7 135 oldu. Korkulur, korkulacak türde bir soru muymuş? Değil. Korkma. Korkularınızı böyle yıkmaya geldik buraya. Bak aynısının laciverti olan bir soru. Şimdi düzgün sekizgen demiş. Heh, önce bir düzgün sekizgenin iç açısını bulayım. Hocam dış açısı hop şöyle 360'ı 8'e bölüyorum 45 Hocam burası 45 derece. O zaman iç açısı kaç yaptı? 135. Tamam. Burası 135. Burası da 135. Tamam. E hocam burası da 135. Ya, bak burası da 135. Ben böylelikle şuradaki açıyı bulurum. Buluruz. 135 20 daha kaç yaptı? 155. Buraya kaç kaldı? 25. Aynı şekilde 135 20 daha 155. Buraya kaç kaldı? 25 kaldı. E hocam burada ne yapacağız? Bu sefer boynuz yok. Bak boynuz yok. Şöyle boynuz oluşturabilirsiniz aslında. Nasıl? İki farklı şekilde çözeceğim sana. Şunu şöyle uzat. Bunu böyle uzattığın zaman şurada bir boynuz oluşuyor mu? Oluşuyor. Birinci yol bu. Ya da bizim için önemli olan dış açı değil miydi kardeşim? Evet şuradaki dış açıya yoğunlaş. Ya da buradaki dış açıya yoğunlaş. İstediğin yere yoğunlaş. Ben mesela şuradan gideyim. Hop şunun dış açısı. Hocam şuraya doğru gelecek. Hocam bunun dış açısı zaten kaç derece? 45 derece. A, şurada bizim boynuz oluştu bak bu sefer. Bak gördün mü? Hocam buradaki boynuzda 45, 25 ve Şuradaki açının toplamı hatta burada da 2 iç açının toplamı bir dış açı değil mi? Evet burada da bir üçgen oluştu. Burası da alfa artı 25 değil mi? Evet. Şu üçünün toplamı 135 eşit olacak. Yani alfa artı 25 artı 45 artı 25 eşittir. Ne olacak? Eşittir. 135 derece olacak. Şunları topla bakayım. 45 ile 25 25 daha 50 95 yaptı. Alfa da buradan 135 eksi 95 yapar. Yani alfa'yı da böyle kaç derece buluruz? 40 derece buluruz. Küçük hamlelerle, ama o küçük hamleyi yaparken özellikle çok büyük düzgün çokgenlerde o küçük hamle ne olacak? Dış açı. Dış açı, dış açı. Dış açıya yoğunlaş. Bak, dış açıya böyle şey yapacaksın. Burada ne yaptık? Burada dış açıyı biz oluşturmadık. Dış açı hali hazırda vardı. Burada ne yaptık? Burada dış açıyı biz oluşturduk. Ya böyle uzatabilirdin, ya da şöyle uzatabilirdin kardeşim. Ha. İstersen şöyle uzatıp böyle uzatıp üçgende yapabilirdin kardeşim. Yine dış açı dış açı oluyor. Fark etmez. İstediğin şekilde yap. Yani birkaç farklı çözüm yöntemi oluşturabilirsin. Sadece benim çözüm yöntemime aldanma. Konuyu iyi bir şekilde anlamak istiyorsan farklı çözüm yöntemlerinde sen oluşturmaya çalış. Tamam? Örnek 8 40 çıktı. Geldik örnek 9'a. Evet A B C D E. A şu maviyle gösterilen düzgün çokgenin köşeleriymiş. B T v. TDT 2 dış açısının açı ortayı ve şurası da 140 derece verilmiş arkadaş düzgün çok yerlerde dış açılar birbirine eşit değil miydi evet yani ben buraya aa dersem bunun dış açısı 2a ise hocam burası da aa olur yani burası da aa olur dış açısı E, sonra ne yapacağız bak yine boynuz çıktı karşımıza yani hocam burası ne olacak o zaman şu açı şu açı ve şu açının toplamı 2a artı 140 yaptı Hocam burası aynı zamanda Burada kaç da 2A artı 140 yapar. E topla. Şunların toplamı. 4A artı 140 neye eşit olmak zorunda? 180'e. 4A buradan 40'a eşit olur. A'yı da buradan kaç buluruz? 10 buluruz. Bu düzgün çok yan kaç kenarlıdır? Kenar sayısı için bana ne lazım? Dış açı lazım. Hocam dış açısı hop burası. A'yı 10 bulduk ya. 2A dediğimiz kaç yaptı? 20 yaptı. E o zaman 360 bölü 20 bana kenar sayısını verir. O da kaç yapar? 18 yapar. Anladın mı şimdi? Ya bu sorulardan korkmayacağını daha doğrusu anladın mı? Anladın. Çok büyük düzgün çokgenlerle karşılaştığın zaman neye yollaşıyormuşsun? Dış açıya. Ama dış açıların eşit olduğunda unutma. Tamam. Evet geldik daha sevimli sorulara. Hocam ABCDF'e düzgün altıgen verilmiş ve bu bir kare verilmiş. Karenin açısının kaç derece olduğunu biliyorsunuz. 90'ar derece olduğunu biliyorsunuz. Arkadaşlar iç içe düzgün çokgenler verildiği zaman kenar uzunluklarının eşitliğini kullan. Geometri neydi? Verilen bilgileri kullanabilme yeteneğiydi. De kare demişse eşitlikleri göster kardeşim. A, Bunun bir kenarı hem kare hem de düzgün altıgenin bir kenarı. E, düzgün altıgende de eşitlikleri göster bakayım şöyle. Aa, hocam ne çıktı burada? İkiz kenarlık çıktı gördün mü? İşte bu yüzden önemli. Şimdi düzgün altıgenin bir dış açısı lazım. Hocam 360 bölü 6 kaç yapar? 60. Dış açısı 60 ise iç açıyı kaç buluruz? 120. O zaman hocam bak şuradaki köşede 90 var ya. Şu açının tamamı da 120 ise buraya kaç kaldı? 30 kaldı. X kenar tepe açısı 30 derece ise sen buraya x x deyip 2x artı 30 eşittir 180 diyebilirsin. Ya da tepe açısı 30 ise bu açılarda birbirine eşit ya. 180'den 30 çıkart 150. bunlar 150 kaldı. 150'yi de ikiye böl. 75 75 diye bulursun. E şimdi bu açı beni buraya etti. Bu açının da tamamı 120 derece değil mi? Düzgün altıgenin genç açısı olduğundan. Evet hocam alfa artı 75 böylelikle kaç yapar? 120 derece yapar. E böylelikle alfa'yı da kaç buluruz? 120 75'ten kaç derece çıkar? 45 derece çıkar kardeşim. Örnek 10 45 oldu. İç içe düzgün çokgenlerde de böyle eşitleri yazmayı sakın ihmal etme kardeşim. Evet geldik bir sonraki soruya. Evet düzgün altıgen ve kare verilmiş yine. Hocam düzgün altıgenin kenarlarının eşitlerini yazıyorum şöyle. Ondan sonra karenin eşitlerini yazıyorum. Karenin bir açısı kaç derece? 90 derece. Düzgün altıgenin Artık ezberledin ama olsun. 360 bölü 6'dan kaç yaptı? 60. Hocam burası o zaman 120 yaptı. Şurası da 120 yaptı. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Hocam 120 burada. 90 burada. Bak burada da bir ikizkenarlık kenarlık çıktı. E o zaman olay bitti. 120, 90 daha kaç yaptı? 210. 360'tan 210'u çıkartırsan kaç kalıyor? 150. Niye çıkarttım? Şurayı bulmak için. Çünkü tam açı burası. E, o zaman burası kaç derece oldu? 150 derece oldu. E burası alfayken burası da alfa. 2 alfa artı 150 eşittir 180'den de bulabilirsin. Ya da 180'den 150 çıkart. 32'ye böl 15 15 yapar. Alfayı böylelikle 15 derece bulursun. Örnek 11 15 çıktı. Geldik örnek 12'ye. Evet sınavda çıkmaya aday sorulardan biri sınavınızda. Lütfen dikkat. Evet bir kare verilmiş. Hemen böyle eşitleri ne yapıyorum? Ne olur ne olmaz yazıyorum. Ya kullanacağım ya kullanmayacağım. Bilmiyorum ama yazayım. Hocam bu da düzgün altıgen verilmiş. Tamam bunu da gösterdim. Bu da farklı bir düzgün çokgen verilmiş böyle. Kare ve düzgün altıgen. Buna göre demiş. Şurada şu kare ve düzgün altıgenin kenarlarını da kullanan bir düzgün çokgen oluşturulmuş. Bu düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Neyi bulmaya çalışacağım? Dış açısı. Dış açısı dış açısı. Tamam. Peki düzgün dörtgen diyecektim. Kare. Karenin iç açısı kaç derece? 90. Düzgün altıgen. Ben yazıyorum ama sen direkt söylüyorsun büyük ihtimalle. Hocam dış açısı 60. iç açısı 120 yaptı. Aa ben böylelikle iç açıyı bulabilirim. 120, 90 daha 210. 360'tan 210'u çıkarttığın zaman 150 derece. İç açısı 150. Aa, benim için dış açısı önemli. Hocam iç açısı 150 ya. Şurası 150 derece ya. Dış açısı kaç yaptı? 30. Heh, şimdi kenar sayısı 360 bölü 30 eşit olmuyor muydu? Ya da dış açı 360 bölü n'e de eşit oluyordu. Ya da e, formülü ispatlarken yapmıştık ya en kenarı da 360 bölü dış açıya eşit oluyor. O da kaç yaptı arkadaşım? 12 gen yaptı? Evet 12 gen yaptı. Önemli sorulardan biri dikkat et kardeşim. Örnek 12. 12 çıktı. Geldik örnek 13'e. Evet bir üçgen verilmiş bir de düzgün beşgen verilmiş. Hocam bak düzgün beşgen Allah aşkına bak. Lütfen özellikle uzunlukla da alakalı bir şey verilmiş. Sen burada o zaman düzgün beşgenin kenarlarının uzunluklarını göster. Aa hocam, burası çizgi artı çift çizgi oldu, burası da çizgi artı çift çizgi mi oldu. Evet, bak. Sen buradaki düzgün beşgenin eşitlerini göstermeseydin, buradaki x kenarlığı kullanabilir miydin? Hayır. E ee, x kenar çıktıysa x'e, burası da x'tir. Hocam düzgün beşgen, bir dış açısı. Şurası mesela 360 bölü 5 kaç? 72. O zaman iç açısı 108 yaptı. Burası da iç açı 108. E, 108 x ve x. Yani 2x artı 108 eşittir. 180 yapacak. üçgenin iç açıları toplamından. Ya da 108 ya x kenarlık var. 180'den 108 çıkart 72. 2'ye böl 36 diye mi çıkar cevap? Evet. Örnek 13 36 çıktı. Ya gerçekten çok güzel sorular değil mi arkadaşlar? Ben çok beğeniyorum. Neyse geldik diğer soruya. Düzgün altıgen verilmiş. Şu düzgün altıgen. Düzgün altıgenin bir dış açısının 360 bölü 6 olduğunu. Yani 60 derece olduğunu. O zaman iç açısında kaç derece olduğunu söyleyebiliriz. 120 derece olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaş şurası 120 derece değil mi? Hocam burası 120 derece ise. X'i buradaysa. Buraya 120-X mi kaldı? Evet hocam burası da 120. Burası X'e burası da 120-X mi yaptı? Aynı şekilde bak buraları da 120-X. 120-X. Bizden de ne isteniyor zaten? Hocam şey isteniliyor. X isteniyor. Bitti. 120-X, 120-X ve 90 toplamı. 120 eksi x 120 eksi x ve 90'ın toplamı 180 mi yapacak kardeşim? Evet. Eksi 2 x'i buraya atayım. Artı 2 x yaptı. Şu 240 240 artı 90 kaç yaptı? 330 yaptı. Ee, sen 330'dan da neyi çıkartacaksın? 180'i çıkartacaksın. O da 150 mi yapıyor? 150 eşittir 2 e. x'e de buradan kaç gelir? 75 gelir. Ya da şunu da diyebilirdin hocam. Şu açıyla bak şuradaki kaçıyla burada kaç eşit oldu? X kenar dik üçgen. O zaman burası 45. E 120 eksi X eşittir. 45 derece deyip x de direkt 75 derecede bulabilirdin tabii ki. Bu da ikinci yolun olsun. Tamam Evet örnek 14. 75 çıktı. Ve geldik. Bu videonun son sorusuna arkadaşım. Birbirine eş düzgün beşgen şeklindeki kartonların birer kenarları çakıştırılarak bir düzgün çokgen yapılmak isteniyor. O ilginç. Bak düzgün çokgen yapılmış. Nasıl bir düzgün çokgen? Bak şöyle. Şu kenarlarla bak görüyorsun. Şu kenarlarla bir düzgün çok yani şöyle yapılmak isteniliyormuş arkadaşlar. E ben neyi bulmak zorundayım arkadaşım? Hocam dış açısını değil mi? Eee ilk önce düzgün beşgenin bir iç açısını bulayım. Hocam ben yazıyorum ama sen biliyorsun. 360 5 artık aklına oturdu. Yani burası 108. Bir iç açısı 108. Burası da 108. Aa ben şuradaki açıyı bulabilirim. 108 108 216. 360'dan 216'yı çıkarsan. 4 44 yani 144. Bir iç açıyı kaç bulduk? 144 bulduk. Hocam bir iç açı 144'ken dış açısı da nedir? 180'e tamamlayan açısıdır. Yani kaç yapar arkadaşım? 36 derece mi yapar? Evet. Düzgün çokgenin buradaki düzgün çokgenin dış açısını 36 bulduk. Bu kartonlardan kaç tane kullanılmıştır diye soruluyor bize. Yani aslında bu kartonun bir tane kartondan bir kenar, öbür kartondan da bir kenar elde ediyoruz ya. Aslında buradaki düzgün çokgenin kenar sayısı soruluyor bana. E kenar sayısı da nedir kardeşim? Hocam kenar sayısı da 360 bölü dış açı kadardır. Yani buradan kaç? 10 gen çıktı bu. 10 gen çıktıysa da 10 kenarlı olacaktır dostum. Evet gençler gerçekten olayın mantığını kavradık mı? Geometrinin G'sini bilmeyenler ya da orta seviye ya da ileri seviye. Yani anladınız mı? Ya da sıkıldınız mı? Yorumlara yazın kardeşim. Bir şeyler öğrenmediniz mi? Çok güzel şeyler. Akışı falan çok güzel değil mi? Videonun başında da dedim. Gerçekten arkadaşlar yani bunları hazırlarken yani hocalarımız yazıyor. Bazen ben soru yazıyorum. E bunların hepsi benim sorularım değil. Benim sorularım da var tabii burada. Ama burada önemli olan o soruları düzenlemek. iyi bir hale getirebilmek. Bunları yaparken de çok uğraşıyoruz. Çok emek veriyoruz ve çok da güzel bir emek şu anki önümüzdeki şu pdf ve bu pdf'in ötesi yok. Gerçekten yok. Her konuda böyle yani en ince ayrıntısına kadar her detayı size bu şekilde vereceğiz. Her kalıp soruyu vereceğiz ve sizler de bu anlamda çok iyi noktalara geleceksiniz. Gençler, ilk dersimizi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda, Çok Genlerin ikinci videosunda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.